so Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda ne yapacağız? Bugün arkadaşlar geri görüş kamerasının arka bagaj kısmında herhangi bir konumlandıracak yer bulamadım. Tamponunda burasına konumlandırmak istemedim. Ben de hem denme işlemi olmadan orijinal bir şekilde nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ben bu arabanın şuradaki kapı kilit kısmını kullanmıyorum. Kiledini kullanmıyorum. O yüzden bu kısma kamerayı yerleştirmeyi düşünüyorum geri görüş kamerasını. Kameramız da hemen şurada şu kamera. Bunun yerleştirme işlemlerini şimdi yapacağız. İlk olarak plakaları söktüm ve bunun bu parçanın buradan söküp almam gerekiyor ki bu anahtarlık buradan çıksın. Şimdi söküm işlemlerine başladım. Sizlere de göstermek istedim. Diya bizim plastiği tutan onluk somunlar var. Somunları sökerek işlemlerime başladım. Ve şurada plastik tapa var. Onu söktüm. Onun altında bir tane dırtnak var. Arkadaşlar kilidi söktüm, kilit elimde şu anda, kilidin şöyle bir kafası vardı. Şu şimdi bunu buradan söktüm orijinal bir görüntü olması için şunu şuraya şu şekilde yapıştırarak montajlayacağım. Şöyle düşünebilirsiniz şu araya girerse. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. İlk olarak bunun bu kısmını yapıştırarak işlemlere başlayacağım. Abi buraya şey ne yapayım? ve sonuç sizlerle birlikte bakıyoruz şu an ön kameranın çekimini yapıyor geri vitese şöyle takıyorum evet geri görüşümüz açıldı ben arkadaşlar olabildiğince ayarlamaya çalıştım şu an e, mümkün olduğunca en ideal ayarında zaten sensörlerle bakıyoruz burada da geriye taktığımızda arka kısımda ne var ne yok diye şöyle bir manzaralı görüntümüz var hatta arabadan inip şöyle Basalım. Arabadan inip bir de dışarıdan da bakalım kameramızın son durumuna. Şöyle bir manzaramız var. Zaten sensörler devreye girdi arkadaşlar. Şöyle bir buçuk metre mesafeden duruyorum. Kameramız da burada. Bakın yaklaştıkça sensörlerimiz döküyor. Kamerada şöyle hafif bir çapımız var. Olabildiğince iyi oldu. Evet bu videomuzda bu şekilde Evet. Biri videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.